O eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor Sokak lambaları birden yanıyor Kaldırımda yağmur kokusu Ben... Ben sana mecburum Sen yoksun Ölmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan kimi zaman ellerini kırar tutkusu. kaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te de yoksul bir gramofon çalıyor Eski zamanlardan bir cuma çalıyor Durup köşe başında deliksiz dinlesem Sana kullanılmış bir gök getirsem Haftalar ellerimde ufalanıyor Ne yapsam Ne tutsam Nereye gitsem Ben Ben sana mecburum Sen Sen yoksun Belki